f x eşittir x artı 2'nin karesi artı 1 diye bir fonksiyonumuz var ve x büyük eşittir negatif 2 gibi kısıtlanmış bir tanım kümemiz var. Bu bizim fonksiyonumuzun tanımladığı yerdir ve biz onun tersini bulmak istiyoruz. Ve düşünün bakalım neden x negatiften daha büyük ya da eşit olmak zorunda? Tam bir parabol olarak verilse, bunun tersini bulma imkanımız olmaz mıydı? Bununla ilgili bir video yapacağım. Burada sadece tersini anlamalıyız. İlk videoda söylediğim gibi, ters bir parabol çözerken ilk başta çizimini yapıyoruz. Ya da eğer y eşittir x artı 2'nin karesi artı 1 diyebilseydik, bu fonksiyon bana bir x ve onunla kesişen bir y veriyor. Başka bir şekilde yapalım. Size bir y vereceğim ve bununla x'i eşleştireceğim. Aslında yaptığımız şey sadece x'i y cinsinden çözmek. Bunu bir defa da yapalım. Yani yapmamız gereken ilk şey, denklemin iki tarafından da 1 çıkarmak. y eksi 1, x artı 2'nin karesine eşittir. Burada karekök almak isteyebilirsiniz ve bu aslında zaten yapılacak en doğru şey olacak. Ama bu aşamada pozitif ya da negatif bir kökü çekmek isteyip istemediğimizi düşünmemiz lazım. Bu yüzden x'in tanım kümesine x büyük eşittir 2 şeklinde kısıtlıyoruz. Böylece buradaki bu değer x artı 2, eğer x negatif 2'den büyük ya da eşitse, x artı 2 her zaman 0'dan büyük ya da eşit olacaktır. Yani buradaki ifade pozitiftir. Yani pozitif bir karemiz var. Biz gerçekten uygun tanım kümesinden x artı 2 almak istiyorsak pozitif karekökünü almalıyız. Bundan sonraki bir videoda negatif bir karekökle örnek yapabiliriz. Bu yüzden pozitif bir karekök ekleyeceğiz ve burada iki tarafta da karekök ifadesi koymamız yeterli. Yani y eksi 1'in karekökü x artı 2'ye eşit olacak. x konusunda bir kısıtlamamız olduğunu unutmayalım x büyük eşittir negatif 2 diye bir ifademiz var. Ama y konusunda nasıl bir kısıtlamamız olmalı? Buradaki grafiğe bakarsanız, x eksi 2'den x'i eksi 2'ye eşit ya da büyük olduğunu göreceksiniz. x eksi 2'ye eşit ya da büyük. Ama neden? Buradaki y değerlerinin değer kümesi peki nedir? Grafikte görüldüğü gibi y ifadesi her zaman 1'den büyük ya da eşit olacak. Buradaki terim her zaman 0'dan büyük ya da 0'a eşit olacak. Yani fonksiyonun alabileceği minimum değeri 1'dir. Bu yüzden x için her zaman eksi 2'den büyük ya da eksi 2'ye eşit diyebiliriz. Ve y için de 1'den büyük ya da 1'e eşit olduğunu söyleyebiliriz y her zaman 1'e eşit veya 1'den daha büyük. Yani fonksiyon burdakinden her zaman daha fazla veya eşit diyebiliriz, yani 1'e. Bunu bu aşamada yazmak istememiz sebebi şu. Biliyorsunuz daha sonra x ve y'nin yerlerini değiştireceğiz. Yani burada daha x ve y'yi tam olarak çözemedik. Ama y'nin 1'e eşit veya 1'den büyük olduğunu yazabiliriz. Ve bu tabiri ise bizim tanım kümemiz olacak. Yani y'nin 1'den büyük ya da 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Bu y için yaptığımız kısıtlama gittikçe daha önemli olacak. çünkü burada tanım kümesi x. Ama tersi için tanım kümesi y değeri olacak. Ve sonra bir göz atalım. elimizde, y eksi 1'in karekökü eşittir x artı 2 eşitliği var. Şimdi her iki taraftan da 2 çıkarabiliriz. Elimizde y eksi 1'in karekökü kaldı ve bir de y'nin 1'den büyük ya da 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Ve böylece y cinsinden x'i çözmüş olduk. Ya da başka bir şekilde yazalım. x eşittir y kökü, eksi 1'in karekökü eksi 2'ye eşit olur. Ve y için de şunu diyebiliriz. 1'den büyük ya da 1'e eşit. Şimdi yazdığım şeklini görebilirsiniz. y bu fonksiyonun tersi olacak olan girdidir x yani çıkan da şimdi değer kümemiz oldu. Yani biz y'nin tersi fonksiyonu olarak bile yazabiliriz. Yani x, y eksi 1'in karekökü eksi 2'ye eşittir ve y 1'den büyük ya da 1'e eşittir. Ve bu da fonksiyonun tersidir. Ve bu zaten bizim cevabımız. Ama çoğu zaman insanlar x cinsinden cevap istiyor. Ve biz buraya istediğimiz şeyi koyabileceğimizi biliyoruz. Yani eğer a koyarsak, a fonksiyonunun tersini almış oluruz. Böylece a eksi 1'in karekökü eksi 2 halini alacaktır. Bu koyduğumuz a'nın birden büyük ya da 1'e eşit olduğunu varsayıyoruz. Ama biz buraya bir x koyabiliriz. Yani biz sadece y'yi x'e göre yeniden adlandırıyoruz. Ve sonra x fonksiyonunun tersini alacağız. Şurayı vurgulayacağım. Sadece y'yi x ile adlandırdığımı, yeniden isimlendirdiğimi gösteriyorum. Gerçekten ne isim koymak isterseniz koyun. Yine de x eksi 1'in kareköküne eşit olacak. Eksi 2 için x 1'e eşit ya da 1'den büyük olacak. Ve şimdi x'in ters fonksiyonu var. Grafik haline getirecek olursak, elimden gelenin en iyisini yapacağım yine her zamanki gibi. Belki de yapılacak en kolay şey, buraya bazı noktalar koymak. Yani x'in en küçük değeri 1'dir. Eğer 1 koyarsak, 0 çıkar. Yani 1 ve eksi 2 bizim ters fonksiyonumuzun üstünde. Ve sonra biz 2'ye gidelim. 2 eksi 1, 1'dir. Yani kökü 1 oluyor. Eksi 2. Bu yüzden eksi 1 ve 2 burada. Ve şimdi bir düşünün bakalım. Eğer 5 olsaydı, tam kare almaya çalışıyorum. 5 eksi 1, 4'tür ve 2, 2 daha çıkaralım. 5 eksi 1, 4'tür karekökü de 2'dir. Eksi 2, 2 eksi 2 de 0 oldu. yani 5 ve 0 noktası olacakmış. Yani bu ters fonksiyonun grafiği sadece x birden büyük ya da 1'e eşit olduğu yerlerde tanımlanabilir. Yani bir grafiğin tersi şuna benzer bir şey olur. Evet, biraz dağınık oldu. Bunun gibi bir şey olacaktır. Aynen böyle. Ters fonksiyonların başında gördüğümüz gibi bunlar y eşittir x ekseni etrafındaki ayna görüntüleridir. y eşittir x grafiğini çizelim. y eşittir x bu çizgidir. Bu eksendeki ayna görüntüsü olduğunu fark etmişsinizdir. Burada 0'dan 5'e kadar çizdik. Eğer x 0'a eşitse 5 gider. Başka bir şekilde yapalım. 5'ten 0'a çiziyoruz. Bu o simetrik görüntünün nedendir işte. Aslında biz x ve y'nin yerlerini değiştirdik.